Sinopsis şu anda Explode'u yakaladı maalesef. Voxic'de AWP Sinopsi'yi düşürüyor. Pit tarafında. Voxic'de AWP'nin kalmasını istemeyeceklerdir. Bu yüzden üzerine doğru hareketlenmeye başladılar. Voxic onu... o Voxic her yere bakarken... ...16 canı kaldı ama Nate... ...Voxic ölmüyor. Kaçıyor. Silah. Boksi onu da düşürüyor. Boksin 4 kili var şu anda GXX. Vazgeçti gelmekten sanırım. Geliyor mu? Anlayamadım ama. Boksik. <gülüyor> Bu silah benden. Bugün alamazsınız diyor.